Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzda birlikte 7. bölüme geçiyoruz. Yani üçgende açıortay konusuna geçiyoruz dostlar. Hemen şöyle bir kazanımlarımıza bir bakalım. 7. bölümümüzde toplamda 20 tane köşe taşımız olacakmış. 20 kazanımımız var. 20 tane de köşe taşımız olacakmış diyor. Şöyle hemen ilk köşe taşımızı bir alalım. Birinci köşe taşımızla başlıyorum dostlarım. Şöyle şimdi bu ilk birkaç köşe taşında çok yüksek ihtimalle konunun hakkında bilgi sahibi olacağız. Yani hiç bilmeyenlerin bu kısmı mutlaka dinlemesini istiyorum dostlarım ki iyice öğrenin. Yavaş yavaş anlatacağım arkadaşlar. Şimdi diyor ki ABC dik üçgen var. Ee, bir açı ortay çizilmiş ve bakın 5 ile 13 şimdi açı ortayımızın ayakları 5 ile 13 açı ortayın şu doğduğu yere ben kafa diyorum arkadaşlar burası kafa şurası açı vücudu ben insan vücuduna benzetiyorum açı ortayı şurası benim birinci kolum şurası da diğer kolum bunlar da ayaklarımız şimdi ilk başta bunu bir öğrenelim ayaklar 5 ile 13 diyor ki kural ayakların oranı neyse Kolların oranı da o olmak zorunda yani burası 5k olmalı burası da 13k olmalı diyeceksiniz ayakların oranının aynısı kollarda da olacakmış bu açıortayın ortayın birinci kuralı Zaten 3 tane kural öğreneceğiz açıortayda ortayda normalde 5 kural var ikisi müfredatta yok sınavda çıkmayacak biz sadece 3 kuralı bileceğiz birincisi buydu zaten kolların oranı ayakların oranıyla aynı Şimdi başka ne diyor? BC eksi AB farkı da nedir diye soruyor bize. BC eksi AB farkı dediğimizde arkadaşlarım şu 13 eksi 5 k soruyor. Bakın gelin hemen ikinci kuralını da öğrenelim. Fışkırma teoremi dediğim teoremdir arkadaşlarım. Bu benim teoremin konu anlatım videolarımda böyle anlattım. Açı ortayın doğduğu yerden gidiyorum öldüğü yerden. Kollarına çizdiğimiz diklikler. Bakın bu kola bir diklik çizmiş 5. Bu kolada bir diklik ben çiziyorum, bu da 5'tir diyorum. Kollara çizilen diklikler eşittir. Aynı zamanda kafayla dik arası burada neyse, bu kafayla bu dik arası da aynısı olmak zorunda. Yani burası da 5K. O halde şuraya da 8K kaldı ki, zaten benden de ne istiyordu? 13K eksi 5K'yı yani 8 k istiyordu. Bakın şuradaki çıkan dik üçgen sizin aşık olduğunuz, çok sevdiğiniz bir dik üçgen ki... ...ismi 5, 12, 13 dik üçgenidir. Demek ki 8K 12'ye eşit, K eşittir. 12 bölü 8. Bunu da düzenleyelim, sadeleştirelim dostlarım. Hemen ne diyeceğiz? Bir yerde bir hata mı yaptık biz? Neyi soruyordu bize? BC, 13K eksi... AB Yani 5K. 13'ten de 5'i çıkarttım. 8K'yı soruyor. K eşittir. 12 bölü 8'den. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 2. He, 3 bölü 2. He, yok gerçi 12 8K'yı soruyordu arkadaşlarım. Yani. K'yı değil 8K'yı soruyor. Ben de şaşırdım ne eşitlerde yok diye. 12'yi soruyor yani bize. Evet geldik hemen ikinci sorumuza. Bakın yine burada da köşe taşımızı kullanalım. Fışkırma teoremi yapacağız. Zaten bu teoremi diyeceğim ki ben size arkadaşlar. Soruda bir açı ortayla bir diklik gördüğünüzde hemen aklınıza bu fışkırma teoremi gelsin. Şimdi bakın açıortayımın kafa burada. Kollar şunlar. Şöyle kolları biraz uzatırsanız daha iyi görürsünüz. Bu da diğer kolum benim. Şöyle uzattım. Şu benim vücudum ve bakın vücudum burada denizi noktasında bitmiş. Ve denizi noktasından bir buraya fışkırmışım. 3 bir de buraya fışkırıyorum ben. O halde diyorum ki bu da 3. Ve bakın burada ne çıktı? 3, 4, 5 üçgeni. Şimdi neydi kural bir de? Kafayla kol arası burada 7 santimse. Burada da 7 santim olacak. Şurası 7 yani. E 4'ü burada öğretmenim. BC C'ye de kaldı. 3 birim dedik. Hemen geldik 3 numaralı sorumuza. Yine bakın aç ortayla diklik görüyorum. Fışkırma teoremi yapacağımı gördüm arkadaşım. PCX Tam... ...olduğuna göre neyi soruyor Pcx'in tam sayı değeri en az kaçtır diye bir soru soruyor bize. Şimdi kural şuydu eğer P noktası burada olsaydı buraya çizdiğim diklikle buraya çizdiğim diklik eşitti. Ama P noktası bakın biraz daha yukarıda yani şu diklikle bu diklik eşit değil hatta aksine Pc PC 6'dan birazcık büyük olacak arkadaşlarım daha büyük bir sayı olacak. Peki 6'dan büyükse en az kaç olabilir diye soruyor bize. 7'yi de işaretledim hemen. Evet 4. sorudayız. Bakın burada da yine fışkırmak örneği yapacağız. Şimdi ilk önce şu aç ortayın... ...buraya bir diklik gitmiş. Ben de bu tarafa bir diklik indiriyorum. Ve diyorum ki bu diklikler eşit. Sonra buradaki kafayla dik arası... ...buradaki kafayla dik arasına eşit olacak. Burası da 5. Hatta buraya da 4 kaldı. Şimdi şu üstteki aç ortayı konuşalım. Bu kolabidiklik gitmiş ben de bu kolabidiklik gidiyorum ve bunlar eşittir diyorum ve buradaki kafa ile dik arası 3se bu kafa ile bu dik arası da 3 olacak, buraya da 3'ü yaz. Şimdi bir de şunu bilelim dostlarım, iki açı ortayın kesiştiği noktanın ismi yani buradaki P noktasının ismi iç teğet çemberin merkezi. Bunları konu anlatım videomuzda söyledik zaten, bir daha hatırlatmış olduk. Ve biliyoruz ki bu P noktasında üçüncü geçen doğru da kesin açı ortay olacak. Yani bu da artık kesinlikle açıortay ortay. Aynı simgeyi koydum diye şaşırmayın. Şöyle farklı bir simge yapayım hatta buna. E bu açı ortay da fışkırma teoremini sağlayacak. Buraya çizdiğim diklikle buraya çizdiğim diklik eşit. Bakın kafayla dik arası kafayla dik arasına eşit olacak. Burada 4. Bize de toplamını soruyor. 7'yi yapıştırdık arkadaşlar. Evet, ilk köşe taşını gömdük. Hemen ikinci köşe taşıyla devam ediyorum. <gülüyor> Bakalım ne diyor bu köşe taşımız. Şimdi, 4 var, 8 var. ANC üçgeninin alanı, şu üçgenin alanını istiyor bizden. Hemen fışkırma teoremimizi yapalım. Açı ortayın öldüğü yerden bu kola bir diklik gitmiş 4. Ben de bu kola bir diklik gidiyorum. Ve diyorum ki bu da dört. Ve bir üçgenin alanı neydi? Tabanıyla yüksekliğinin çarpımının yarısı. 8 ile 4'ü çarpıp 2'ye bölersem de 16 çıkar. İkinci soruya geldim dostum. Bu ne diyor? Alan ABN yani şuranın alanını 18 vermiş. Hemen bakın açıortayla dikliği görünce fışkırma yapalım. Şuraya da bir diklik biz gidelim ve diyelim ki bu da x olsun. Yani üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü ikiydi. 18'e eşitmiş. 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 6x 18 ise x eşittir 3 geldi. 3. Sorudayım dostum. ABC üçgeninde a'nın açıortay 12 ile 9. Bakın şimdi ne diyoruz yine? Hani ilk öğrendiğimiz kural. Kolların oranı neyse, ayakların oranı da o olacak. Şimdi 9 ile 12 ya. O halde burası 9k. Burası 12K. Bir de şunu da unutmayın dostlarım. Eğer bunlar sadeleşebiliyorlarsa mutlaka sadeleştirin bunları. Daha kolay işlem yaparsanız. Yani 9'da 12 sadeleşiyor ya. İçinizden 3'e bölün ikisinde. Buna 3K değil Buna da 4K diyin. Bak ikisini de 3'e bölün. Şimdi alanlarla ilgili bir şey sormuş. Alanda şunu biliyoruz. Ee, kenarların tabanların oranı neyse alanların oranı da aynı olacak. Yani buna 3A... Buna da 4A alanı diyebilirim ben. Ve toplam bize nereyi vermiş? ANC'yi. ANC neresi? ABN'yi vermiş pardon. ABN. 4A'yı 36 vermiş. Demek ki A9. Nereyi istiyor bizden? ANC. Şuranın alanını Yani 3 tane 9'u istiyor. Cevap 27. Geldik 4. soruya. Bu 4. soruda Bakalım. 8 var. 6 var. Alan AFB. AFB'nin alanı. Şuranın alanını bize 12 birim vermiş. FEC'nin alanını istiyor. FEC'nin de alanını istiyor. Şuranın da alanını istiyor arkadaş. Şimdi hemen şunu yapalım. Bu açı ortayım. Şu açıortaydan Buraya bir diklik gidersem ben. H diyelim buna. Buraya da bir diklik gidersem bu da H. Şimdi... Şu üçgenin alanı 8 çarpı h bölü 2 Ki bunu vermiş bize 12 diye Hemen şöyle 2'ye bölelim 4 4 h 12 ise h'ı 3 bulduk E bu 3 ise artık biliyorum ki bu da 3 Ve bu 3 neyin alan yüksekliği? Şu taradığım üçgenin yüksekliği O zaman alanı 6 çarpı 3 bölü 2'den 9 gelecek Yapıştırdık gitti dostum Çevirdim arkayı Üçüncü köşe taşındayım Birinci sorumuz. Bakın I için ne diyor? İç teğet çemberin merkezi. Biz ne öğrendik? İç teğet çemberin merkezi açıortayların kesiştiği noktadır. Demek ki bu bir açıortay. Yani burası da 23. Demek ki bu bir açıortay. Yani burası da 32. <gülüyor> Demek ki bu da açıortay arkadaşım. Onu da söyleyelim. Şimdi burası 46 yaptı. Burası 64 yaptı. 64 ile 46'nın toplamı 110 yapar. 110 sa buraya 70 kalır. 35, 35 parçalaşır bunlar. Peki şu üçgene bakalım. 35, 32 daha 67. 67 ise şu x'e 113 kalmalı ki toplamları 180 olsun. Geldik ikinci soruya. Bakın burada direkt çemberi çizmiş. İşte çemberin merkezidir demiş dostlarım. Madem ki iç işte, çemberin merkezi buradan da açıortay ortay. Bu da açıortay ortay. Bu da açıortay ortay olmak zorunda. Çünkü iç teğet çemberin merkezi neydi? açıortayların ortayların kesiştiği noktaydı. Şimdi bc'yi 10 vermiş bize. Tamam bc 10. Çevre abc'yi 32 vermiş. X nedir diye de bir soru soruyor. Bakalım neler yapacağız. Şimdi burası x ise. Hani şuraya çizdiğim diklik. Buraya çizdiğim diklik. Buraya çizdiğim diklik eşit. Sonuçta bunlar her biri yarıçap. Ve burası x ise burası da x. Bunu da biliyoruz. Şurasına Y diyelim, burası da Y. Ee, buraya Z diyelim, burası da Z. Şu fışkırma teoremini yaptım arkadaşım. Ve bize de diyor ki, Y ile Z'nin toplamı 10. Öyle vermiş. Y ile Z'nin toplamı 10. Çevresini de 32 vermiş. Peki çevrede ne var dostlarım? Bakın X var, X var. Y var, Y var. Z var, Z var. Yani... 2 tane X var, 2 tane Y var, 2 tane de Z var. Bunların toplamını da 32 vermiş. Şimdi Y ile Z'nin toplamı 10 ise, 2Y ile 2Z'nin toplamı 20. E o halde 2X'e kaldı? 32 olması için 12 kaldı. 2X 30, 12 ise X ne çıkar dedim. 6 çıkar cevap Ceyhan'dan geldi. Üçüncü sorudayız. Yine içte çemberi çizilmiş arkadaşlarım. Demek ki açıortayların kesim noktası bunun merkezi. Artık şuna da alıştık. Şurası ile şurası eşit. Burası ile burası eşit. Burayla da burası eşit. Fışkıtma teoreminden. Şimdi FC'yi 9 vermiş. Burası 9 ise burası da 9 kardeşim. Buraya a dersem burası da a. B dersem burası da b. Benden de AB'yı istiyor. Şuradaki uzunluğu istiyor arkadaşlar. Peki bir deney vermiş. Çevreyi vermiş. Hadi çevreyi bir yazalım. Çevrenin içinde 2 tane A var, 2 tane B var, 2 tane de 9 var. Yani 18 var. 46'ya eşitmiş. Hemen 18'i çıkartalım. 16'tan 8 çıktı. 8, 3'ten 1 çıktı. 2, 28. 2 A ile 2 B, 28 ise 1 A ile 1 de 14'tür dedim. Cevabım Bursa'dan geldi. Evet, dördüncü sorudayız dostum. Yine ı iç t çemberin merkezi o halde öğretmenim bu bir açıortay ortay burası da x bu da bir açıortay ortay şöyle a a diyelim bu da bir açıortay ortay b b diyelim. Ve bakın şu küçük üçgende a ile b'nin toplamı bir de 108'i toplarsam 180 olacak demek ki a ile b'nin toplamı 72. Peki büyük üçgene gelelim bakın 2x var 2a var 2b var. Yani 2x'in, 2a'nın ve 2b'nin toplamı 180 olacak. E a ile b 72 ise 2a ile 2b'nin toplamı 144 yapmalı. Demek ki 2x'e de 36 kalmalı ki toplamları 180 olsun. X de 18 çıkacak. Cevap Adana'dan geldi. Evet, 3. köşe taşını gömdük. 4 numaralı köşe taşımızı da aldık önümüze. Bakalım bu ne diyor? Birinci sorumuz. P noktası yine iç çemberin merkezi ve paralellik var. Ben şöyle söyledim taktiklerde. Bir soruda dedim paralellik ve açı ortay bir aradaysa Z kuralı vardır o soruda. Mutlaka Z kuralını arayın demiştim. Şimdi burada da onu arayacağız arkadaşlarım. Bakın şu bir kere P noktasından geçtiği için bu kesin açı ortay. Şimdi şurada da bir paralellik var. Z'yi gördünüz mü arkadaşlarım? Bakın demek ki burası da noktalı açı. Yani bu kenar bu kenara eşit. Şimdi şu da bir açı ortaydır. P'den geçtiğine göre diyelim. O halde şuradaki Z harfini de gördüm. Demek ki burası da çizgili açı. Yani bu kenarda bu kenara eşit. Şunları bir gösterelim. Şimdi şuna bir A dersem bu da A. Şuna bir B dersem bu da B. Çevre BDE E, 28. Şimdi şu kenara X diyelim. Şu kenara Y diyelim. Yani x artı y artı a artı b, bunun çevresi 28'miş Bizden ne istiyor? a b yani x artı a ile bc y artı b'nin, yani şurayı istiyor kısaca, o da 28 çıktı. Evet, ikinci sorudayız dostum, bakalım burada ne yapacağız? P, içteç çemberin merkezi. O halde hemen burayı çizdiğimde artık bu bir açıortay ve paralellikle açıortay olduğu için. Z harfinden şuraya da noktalı açı yazdım. İkiz kenarı buldum. Burası da 4. Şimdi yine burayı çizdiğimde bu da bir açı ortay. P'den geçiyorsa yani içte çemberin merkezinden geçiyorsa kesin açı ortay. Ve ne dedim? Az önceki soruda da söyledim. Bir soruda açı ortayla paralellik varsa Z kuralı vardır o soruda. Z kuralı aracağız. Aradık bulduk. Şuranın da çizgili açı olduğunu ve buranın da 5 olduğunu gördüm. DE'yi soruyor. Yani 5 ile 4'ün toplamını soruyor. 9. Bakın burada da açıortay var. Paralellik var mı? Var. O zaman Z kuralından şuraların da noktalı açı olduğunu görelim. Bakın şu Z'yi görün arkadaşlar. Demek ki burada bir ikizkenar üçgen çıktı. nokta nokta çünkü o halde burası da 5. Bizden ne istiyor? BC'yi istiyor dostum. Hemen şuradan bir diklik indirelim. Dikdörtgen yaptım bakın burada burası da 3 oldu burası da 5 oldu hatta 3 5 ise burası da 4 oldu toplam 9 geldi BC Paralellik var yine görüyorsunuz paralellik varsa hemen Z kuralını aradım işte Z kuralımız burada şurası da çizgili açtır dedim Demek ki şu uzunluk şu uzunluğa eşit yani 5 ise bu da 5 zaten bu da 5 Paralel kenar olduğu için karşılıklı kenarlar eşit. 5 yazdım. İkiz kenar olduğu için buna da 5 yazdım. E burası 8 ise buranın da 8 olması lazım. X'e de 3 kaldı dedi. Evet dördüncü köşe taşını gömdük. Geldik 5 köşe taşımıza. Yine P içteğe çemberin merkeziymiş arkadaşlar. Ben burayı çizersem artık alıştınız. Burası açıortay bu da 5. Şurayı çizersem... Burası da açıortay bu 12... Bize neyi soruyor? X. X neresiymiş? Şurasındaki X nedir diye bir soru soruyor bize. Hadi gelin şöyle yapalım. Şimdi şunu çizseydim bu da aç-ortay olacaktı. Ve 5'e 12 ise şurası 5K'ya 12K. Aç-ortay teoreminden yazdık bunu da. Sonra bize X'i soruyor. Unutmayalım. Biz 5K'yı bulmak zorundayız galiba ya. Mecbur bulacağım arkadaşlar. Hani şöyle başka bir yolla yapabilir miyim diye düşündüm. X'i bulabilir miyim? Yok. Bulamayız. Mecbur Yapacağız bunu. Evet yapalım hadi. Şimdi şuradaki Pisagor bağımsından bir K'yı bulalım arkadaşlarım. 5K 12K o zaman burası 13K. 5 12 13 üçgeninden. Demek ki 13K eşittir 17. K eşittir 17 bölü 13 çıktı. K 17 bölü 13 ise 5K ne yapar diye soralım. 5 çarpı 17 bölü 13 yapar. Şimdi bir de benzerlik yapalım dostlarım. Bakın şurada. Şu küçük kenar bölü tamamı. Nedir küçük kenar? 5 çarpı şuraya yazıyorum. 17 bölü 13 bölü tamamı. Artı 5 yani. Buna bir de 5 ekleyeceğiz biz şimdi kardeş. Şöyle bir yapayım onu ben. 5 ile 17'nin çarpımı 85 bölü 13 e, 85/ 13'e 5'e ekleyeceğim. 5 ile 13 65. 140 150 yapar. 65 ile 85'in toplamı. 150 bölü 13. Eşit olacak Şuradaki 17 x'e 17 bölü x oranına Hadi düzenleyelim şimdi Şu 17 ile şu 17 sadeleşsin 13'ler sadeleşsin 5 bölü 150 Hatta bu da 5 bölü 5'ler sadeleşirse 1 bölü 30 kalır 1 bölü 30 eşittir 1 bölü x'e x eşittir 30 çıktı. İkinci sorumuz yine İ iç teğet çemberin merkezi I, D, E üçgenin çevresi 21 olduğuna göre diyor. Şimdi bunun cevabı direkt 21 arkadaşlarım da ben uzun uzun anlatayım size. Şimdi bu açı ortaydı I'dan geçtiğine göre. Şuradaki Z'yi görün demiştim hemen açı ortay ve paralellik varsa Z yapacaktık. Şurası da mutlaka çizgili açıdır. Demek ki bu kenar bu kenara eşit. Yani ben buna A birim dersem bu da A birim. Şimdi aynı muhabbeti burada yapıyorum dostlar. Bu da bir açıortaydır ortaydır diyorum. Z harfinden bu da buraya eşittir. Yani B ise burası da B, şuraya da C diyorum. Bakın şu üçgenin çevresi de A artı B artı C. Buradaki uzunluk da A artı B artı C. Yani 21'e eşit oldu. Yani ne diyeceğiz biz? İç teğet çemberin merkezi tepe noktasıysa bu üçgenin çevresi tabanının olduğu kenarla, büyük üçgenin kenarıyla aynı şeye eşittir. Yani şimdi üçüncü soruya bakarsanız bunu daha rahat anlayacağız. Şimdi P içteğe çemberin merkeze mi? Kes, açı ortayların kesim noktası. O halde şu üçgenin çevresi ne çıktı? 4, 6, 11. Demek ki burası da 11 diyeceksin arkadaşım. Bize neyi soruyor? BC artı EC. Peki EC neye eşitti? 4. BD neye eşitti? 2'ye değil mi? Hani şunları çizerseniz az önceki soruda yaptığım için burada bir daha göstermiyorum. Bunları çizdiğimde Z harfinden 4, 4, 2, 2 olduğunu görüyorduk. Bize de 11 ile 4'ün toplamını soruyor. Cevabımız 15 geldi. Dördüncü soruya bakıyoruz dostlarım. AB diktir demiş. Tamam dikliği gördük. I iç, T çemberin merkezi ve paralel. Şimdi şurası bizim kesin açı ortayımızdı. Z harfi vardı burada hatırlayın. Bunları birinci, ikinci ve üçüncü soruda yaptığımız için. Hatta dördüncü köşe taşında da yaptığımız için ben hızlıca geçiyorum. 8. Şimdi 15 ise burası da 15 demiştik hatta. X nedir diye bir soru soruyor. Şimdi şu da bizim için açı ortaydı. Birinci sorunun aynısı oldu arkadaşlar. Bu köşe taşının birinci sorusunun aynısı. 8'e 15 ise burası da 8K'ya 15K'dır dedim. Hatta ne çıkıyor 8, 15, 17 üçgeni. Yani 17K eşittir 23'e. K eşittir 23 bölü 17 geldi. Bizden de X'i istiyor şimdi arkadaşım. Hemen şöyle yapıyorum. Yine benzerlik yapıyorum. 8k bölü şurası. Yazalım. 8k bölü tamamı. 8 parantezinde k artı 1. Eşittir. Şurası neydi toplam? 23 bölü x. Şu 8'leri de silelim. Şimdi k neydi? 23 bölü 17. Yazalım onu şurada yazayım hatta. Şurada şu renkle yazayım. 23 bölü 17 bölü. 23 bölü 17 ile 1'in toplamı. Toplayalım. 17 ne yapıyor? 40 mı yapıyorlar? 40 bölü 17 yaptı. Eşittir. 23 bölü x yaptı arkadaşım burası da. Hemen toparlayalım sorumuzun cevabını. Şu 23, 17'ler gitsin. 23'ler gitsin. 1 bölü 40. 1 bölü x'e eşit. de 40 geldi. Evet ezan okunuyor. Burada durayım ben arkadaşlarım şimdi. Bir dahaki videoda da diğer köşe taşlarını çözmeye devam ederiz. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz bir sonraki videoda.